Bu videoda sizlere para piyasasının nasıl işlediğini aktarmaya çalışacağım. Para birimlerinin birbirine karşı, birbirlerine karşı daha pahalı veya daha ucuz olmasını tartışacağız. Yapmak istediğim size sezgisel bir yaklaşım kazandırmak. Bugünlerde gündemin en üst sırasındaki konu olduğu için seçeceğimiz iki para birimi Çin Renminbisi ve Amerikan Doları olsun. Evet, Çin Renminbisi. Çin para birimi konusunda bu arada aklınız karışmasın çünkü bazen renminbi için yuan kelimesi de kullanılıyor. Yuan, renminbinin birimi. Diyelim ki bir web sitesine baksam şu anki gerçek kur bu değil. Ama diyelim ki verilen kur 1 Amerikan doları için 10 yuan olsun. 10 yuan eşittir 1 Amerikan doları. Tabii bu arada her dolar dediğimde Amerikan dolarından bahsediyorum. Eğer 1 dolarım olsa ve bunu yuana çevirmek istesem, elime 10 yuan geçer. Ve 10 yuanım olsa ve bunu dolara çevirmek istesem, elime 1 dolar geçer. Şöyle bir durum düşünelim. Ve bu arada bundan sonraki birkaç videoda bunun gerçekten olacağı ticaret dengelerinden bahsedeceğim. Evet, neyse ne dedik? Diyelim ki birisinin 1000 yuanı var. 1000 yuan, evet şimdi diyelim ki buradaki kişinin 1000 yuanı var ve bunu dolara çevirmek istiyor. Diyelim ki bu tarafta bu 1000 yuan'a ve kote edilen pariteye bakarak diyebiliriz ki biz bu 1000 yuan'ı böleceğiz. Her 10 yuan için 1 dolar aldığımıza göre bu kote edilen pariteye göre 100 dolar eder. Şimdi diyelim ki burada 2 kişi daha var. Aklımızda tutalım ki aslında gerçek hayatta piyasa 3 kişiden çok çok fazla sayıda insandan oluşuyor. Şimdilik sadece 3 kişi olduğunu düşünmemiz piyasa işleyişini basitleştirerek bu paritelerin nasıl işlediğini anlamamızı kolaylaştıracak. Şimdi diyelim ki bu aradaki kişi, bu bıyıklı olan, evet bir de şapka çizelim, şapkası da var. Diyelim ki 50 dolar, yok 100 doları var, 100 doları var ve bunu yuana çevirmesi lazım. Belki bazı Çin malları satın alacak. Belki de mallarını 100 dolar karşılığı ABD'ye satmış olan bir Çinli bir fabrika sahibidir. Mesela. Şimdi de çalışanlarına maaşlarını ödeyebilmek için bu parayı tekrar yuana çevirmesi lazım. Veya ev kredisi borcuna ödemesi gerekiyor. Kim bilir. Ve diyelim ki burada da başka birisi olsun. Ve diyelim ki bu hanımın da yuana çevirmesi gereken 100 dolara olsun. Şimdi nete net baktığımızda burada ne oluyor? Yuan'ı dolara çevirmek için toplam ne kadar talep var? Peki, doları Yuan'a çevirmek için talep ne kadar? Peki, eğer toplam talebe bakacak olursak, Yuan'a çevrilmesi gereken 200 dolar var. Şimdi bunu bir yazalım. Bu durumda 200 doların Yuan'a çevrilmesi gerekiyor. Ve sonra işlemin diğer tarafında ise, dolara çevirmemiz gereken 1000 Yuan. Ve işi basitleştirmek amacıyla bütün piyasa oyuncuları bu kadar. Bu üç kişi bütün piyasayı oluşturuyor. Bütün piyasa bu üç kişiden ibaret. Bununla birlikte bildiğimiz gibi, özellikle gerçek para piyasalarında binlerce ve bazen milyonlarca katılımcı olur. Yani şimdi ne olacak? Bütün bu insanlar internete girip cari pariteye bakabilirler. Veya son gerçekleşmiş olan işleme ve diyebilirler ki, e biliyor musun, elimde 100 dolarım var ve bu pariteye göre bunu 1000 yuan'a çevirebilmem gerekiyor, çevirmem gerekiyor derler. Bu hanım da diyor ki, bu 100 doları, 100 Amerikan dolarını 1000 yuan'a çevirebilirim. Yani ikisini toplarsak, toplam 200 dolar karşılığında 2000 yuan alabileceklerini düşünüyorlar. Şimdi buraya bir soru işareti koyalım. Bunu gerçekten 2000 yuan'a çevirebilecekler mi? Ve buradaki kişi de diyor ki, şimdi cari pariteye göre 1000 yuan'ım karşılığında 100 dolar alıyor olmam lazım. 100 dolar. Unutmayalım ki herkes verdiğinin karşılığında diğer paradan maksimum miktarda alabilmek istiyor. Ellerden geçen para mümkün olduğunca yüksek olsun istiyorlar. Şimdi bu iki kişi paraları karşılığında 2000 yuan alabilecekler mi? Hatırlayalım ki bu 3 kişi bütün piyasayı oluşturuyor. Bütün piyasa bu 3 kişiden ibaret demiştik. Bu ciddi hatta a, abartılı bir basitleştirme. Ancak burada bir eşitsizlik var. Yuan'a dönmesi gereken dolar miktarı, dolara dönmek isteyen Yuan miktarından fazla. Şimdi ellerine 2000 Yuan geçmeyecek. Çünkü piyasada işlem yapmak isteyen sadece 1000 Yuan var dedik. Düşünebilirsiniz ki buradaki adam belki işi ağırdan almak istiyor, piyasanın nasıl olduğunu görmek için. Diyelim ki öncelikle parasının 10 yuan'ı için işlem yapmak istiyor, sadece 10 yuan'lık işlem yapmak istiyor. Bunu diğer türlü de düşünebilirsiniz, belki buradakilerden birisi dolar için işlem yapmak isteyebilir. Bu kişi yuan almak üzere dolar veriyor. Veya bu kişi yuan veriyor. Şimdi bu kişiler dolar bazında teklif verecekler, o veya bu. Para işlemlerinin bazen karışık gözükmesinin sebebi de bu. Çünkü başka bir para birimini alıyorsunuz. Ama bu adamın parası daha çok talep gördüğü için, işleri basitleştirmek için bunun ihale yapabilecek bir kişi olduğunu düşünelim. Aslında bu piyasaların arz ve talebi dengeleyebilmek için tam da yapmaya çalıştığı şey. Ve bu kişi diyebilir ki, biliyor musun paramı çevirmek istiyorum. 100 yuanı var ve bunu çevirmek istiyor. Yani diyor ki, benim 100 yuan'ım var ve bunu 10 dolar karşılığında satmak istiyorum. Diyelim ki 10 dolar karşılığında 100 yuan satıyor. Satmak yerine aslında satmayı öneriyor demeliydim. Satmayı öneriyor. 10 dolar almak için 100 yuan vermeyi öneriyor. Bu hanım bunun makul bir fiyat olduğunu düşünüyor. Ve buradaki kişi yuan'larını dolara çeviriyor. Peki şimdi ne olacak? Bu aradaki iki kişiden birisi bu teklifi atlayacak. Diyecekler ki, bence bu adil bir fiyat. Ve böylece, diyelim ki buradaki hanım teklifi yapıyor. Aslında belki her ikisi de 10 dolar karşılığında 100 yuan satma teklifini gördüler. Ve her ikisi de mouse'larına bastılar, mouse e, düğmelerine bastılar veya her ne yaptılarsa neyse, bu teklifi kapmaya çalıştılar. Ama diyelim ki bu hanım mouse'a daha çabuk bastı. Daha çabuk klikledi ve işlemi yaptı. Şimdi bu kişiye B kişisi, buna A kişisi, buna da C kişisi. Diyelim ki işler karışmasın çok. B kişisi teklifi kabul etti. Bundan hemen sonra iki şey oldu. Bir kişi, C kişisi, vay bu çok hızlıydı dedi. Birileri 1 dolar için 10 yuan almayı çok fazla istiyor olmalı. Ve buradaki de diyor ki, aman Allah'ım paramı yuan'a çevirmem gerekiyor ama işlemi yapamadım. Birileri benden önce davrandı. Şimdi buradaki adam da diyor ki, Hım, bunlar çok istekli. Belki de yuanlarım karşılığında bana daha fazla dolar verebilirler. Şimdi diyelim ki buradaki adam, bu turunculu olan satmayı teklif ediyor. Ve bu kez 10 dolar karşılığında 90 yuan vermeyi, yani satmayı teklif ediyor. Dikkat edin bu arada, Yuan'ın fiyatı yukarı gitti. Ya da doların fiyatı düştü. Her ikisi de söylenebilir. Bunlar simetrik söylemler. İkisi de tam olarak aynı şeyi ifade ediyor. Sonra aniden bu kişinin yuana çevirmesi gereken çok fazla doları var. Dolayısıyla teklifi çabucak kabul ediyor. Yani A kişisi teklifi kabul etti. Ve unutmayalım basitleştirebilmek uğruna abartılı bir basitleştirme yapıyorum. Ancak bu size gerçek bir piyasanın nasıl işlediği hakkında genel bir fikir verecektir. Yani A kişisi... Kabul etti. Dönelim konumuza dönelim. A kişisi kabul etti. Artık piyasada yeni bir parite var. Şimdi cari parite nedir bu? 9 yuan. Böylece yeni bir parite var. Ve artık işlemler dolar başına 9 yuan'dan geçiyor. Şimdi neler olup bitiyor bir bakalım. Sanırım oluşan dinamiği görüyorsunuz. Yuan'a dönmeye çalışan dolar tutarı fazla. Ve dolara dönmeye çalışan yuan tutarı ise o kadar çok değil. Böylece bu kişi. 1000 yuanını almak için çok talep olduğunu fark ediyor ve 1 dolar karşılığında gitgide daha azalan tutarda yuan vermeyi teklif edecek veya buradaki kişiler verdikleri her dolar karşılığında gittikçe gitgide daha az tutarda yuan almaya razı olmaya başlayacaklar. Bu gerçekleştikçe yuanın fiyatı yükselmeye başlayacak. Dikkat edin, bu örnekte yuanın fiyatı yükseldi. Eskiden 1 dolar için 10 yuandı. Şimdi ise 1 dolar için 9 juan veya diyebilirsiniz ki doların değeri düştü ve bu süreç hepsi satmak istedikleri paralardan kurtulana kadar devam edecek. Aslında birbirlerine bağımlılar yani. Piyasanın dengeyi bulacağı paritenin ne olacağını söyleyen matematiksel bir formül yok. Pariteyi belirleyen piyasa katılımcılarının işlemi gerçekleştirmekteki iştahlarının derecesi ve birbirlerine karşı işlem yapmadaki yetenekleri. Ama buradaki genel sonuçlar, ve aslında bu videodan hatırlamanızı istediğim şey de bu, bu genel sonuçlar diyor ki, para piyasaları mekanizmasında şunu söyleyen bir kural yok, parite bu olmalı, böyle bir kural yok. Kurçpalaması konusunu ileride inceleyeceğiz ama her seferinde bunun olmasını gerektiren bir şey yok. Eğer yuan için, dolar için olduğundan daha fazla talep varsa, bu örnekte gördüğümüz gibi, doların fiyatı düşecektir. Ve bu tam olarak şu anlama gelir, yuan'ın fiyatı yükselecektir. Bunu iyi benimsemenizi istiyorum. Dolar bazında yukarı gidecektir. Doların fiyatı yuan bazında düşecektir. İşte döviz parite işlemlerinin özü bu. Bu fikirleri sindirin ve düşünün ki gerçek bir piyasa var ve bu yuan'a olan talep veya yuan'ın arzı ile şekilleniyor. Burada, Yuan'a olan talep arzı aşıyor, dolayısıyla fiyatı yükseliyor. Veya diğer türlü de söyleyebilirsiniz. Doları olan talep arzın altında, dolayısıyla fiyatı düşüyor. Her halükarda biraz e, düşünmeniz gerekiyor ve ben sizi şimdi düşünmeniz için serbest bırakacağım. Tamamen serbest hareket eden paritelerin dünyadaki ticaret dengesizliklerini eşitlemek ya da en azından eşitlemeye çalışmak konusunda nasıl faydalı olabileceğini bir sonraki videoda işleyeceğiz.